selamlar ben SML hoca SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım 3-4-5 yayınlarının onlu ayet denemelerinin 8.sinin çözümlerini bulacaksınız bu videoda açıklama kısmına hangi soru kaçıncı dakikadaysa kaçıncı saniyedeyse ben senin için tek tek ekledim bu şekilde arkadaşlarım ileri geri sardırma yapmadan youtube videosunda direkt hangi sorunun çözümünü izlemek istiyorsan o sorunun çözümüne gidebilirsin aklında bulunsun hazırsanız Gelin ben hazırım. İlk sorumuzda sevgili arkadaşlarım başlayalım denememizi çözmeye. Şimdi gerçel sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonumuz var. Bu f fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. İlginç bir şekilde bakın parçalanma noktası 4. 4'ten önce fx-1 artı x, 4'ten, pardon 4'ten sonra fx-1 artı x. 4'den önce ve 4'ken de x fx artı 1 diye tanımlanmış. F5 ile f6'nın toplamı soruluyor bize. Şimdi f5 ile f6'nın toplamı soruluyor. Ben e, x gördüğüm yere 6'yı yazaraktan f6'yı elde etme çabası içerisine girebilirim. F6 eşittir. Şimdi 6'yı burada yerine yazdım. 6 nerede? 4'ten büyük. Dolayısıyla ben o 6'yı götüreceğim. Şurada yerine yazacağım. Yani bu ne demekmiş? F5 artı 4. 6'ymış arkadaşlar. Bu cepte. Bir de şimdi uğraşmamız gereken F5'imiz var arkadaşlar. F5'i elde etmemiz lazım. Ben eşittir diyorum. F5 ne? O da burada bakın. O zaman onu da burada yerine yazmam lazım. Yani F5'i yazıyorum sadece şu an. F4 artı 5. E bir de ne vardı burada? Altımız vardı. Yani sevgili gençler buradaki F5 şuradaki F4 artı 5'e eşit biliyorsunuz. Daha sonrasında bir de F4'le uğraşmamız gerekiyor. 4 burada olduğu için artık onu burada yerine yazabilirim. Eşittir diyorum. F4'ü yazıyorum bakın şu an. 4 eksi F5 artı şuraya yazdım F4'ü artı 5 artı 6'mız var bir de. Peki arkadaşlarım bu neye eşitti? Tabii ki F6'ya hocam. Şu eksi -F5 F5'i bu tarafa gönderirseniz bakın. F6 artı F5 ki zaten soruda sorulan şey buydu. 4 artı 6 artı 5'ten 15 yapar. Soru cevabı olarak da karşımıza C seçeneği çıkar arkadaşlarım. İlk sorumuzun cevabı C idi. Geçiyorum 2'ye. X'i vermiş bize. Şu ifadenin X cinsinden eşiti soruluyor arkadaşlarım. Burayı 5 ile genişlettiğiniz takdirde yukarısı 5 eksi 1'den 4 bölü 5 faktüryel yapar. İşte bu X'miş gençler. Benden istenen burayı 5 ile gelişletiyorsunuz. 6 5 faktöriyel acaba x türünden neye eşittir denilmiş. Ben şimdi 4 5 faktöriyeli e, bir işleme tabi tuttuğum zaman 6 5 faktöriyel elde edeceksem bu işlem sevgili gençler ancak ve ancak 3 2 ile çarpmak demektir. Neden? Çünkü 4 ile 2 sadeleşir. 2 kalır 2 kere 3 6 yapar. Bakın 6'nın ta kendisi. Demek ki sevgili gençler bu buraya eşit olacak ama 3 2 ile çarptığım zaman şu neydi arkadaşlar? X'di. Demek ki x'i 3 bölü 2 ile çarpmamız gerekiyormuş. Yani cevabımız 3x bölü 2 imiş diyeceğiz. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiş. Geçtim 3'e. A ve N pozitif tam sayılar olmak üzere eğer yatayda bu şekilde A ve N yazıyorsa kutucukların içerisinde A sayısının N'le bölümünden elde edilen kalan demek oluyor. Dikeyde yazıyorsa da bölüm demek oluyor arkadaşlarım. Tamam mı? Bu şekilde tarif ediliyor. Bakın dışarıda bir yatay içeride bir dikey var. E, yatay olanı okuyacak olursak 100'ün şuradaki sarı sayıya bölümünden elde edilen kalan 4'müş sevgili gençler. Şimdi 100'ü bir sayıya böleceğiz ve 4 kalanını elde edeceğiz. Amaç bu. Peki o sayı hangisi? Tabii ki arkadaşlarım şu. Şöyle yazılan bir sayı. Yani bu da ne demek oluyor? X'in 3'e bölümünden 3'e bölümünden elde edilen bölüm anlamına geliyor elde edilen bölüm anlamına gelecek şimdi x'in 3'e bölümünden elde edilen bölüm bölümü bölüme ya da yüzü bu sayıya böldüğümüz takdirde kalanın 4 olması gerekiyor bizden bu isteniyor e zaten şıklarda e, tek tek yazılmış 290 mesela 290'ı ben 3'e böldüğüm takdirde bölümüm ne olur? 3'e böldüğümüz zaman arkadaşlarım burası 96 gelir tamam mı? Dolayısıyla gittin bu sarı ile gösterdiğimiz sayı 96 ise 196'ya 96'ya böldün kalan 4 olur yani 290x olabilir arkadaşlar. 75'e bakalım. 75'i 3'e böldüğümüz takdirde burası tam olarak 25 olur. 100'ü de 25'e böldüğünüz takdirde kalansız bölünür yani 0 olmaz. E cevap Bursa'ymış hocam. Aynı şeyi 96 için yapalım. Mesela 96'nın 3'e bölümünden elde edilen bölüm nedir? 32'dir. 100'ü de 32'ye böldüğümüz takdirde kalan ne olur? E, 3 ile çarptın 96 çıkar kalan 4 bak bu da oldu. Aynı şey 145 ve 49 içinde gerçekleşir. Doğru cevabımız da B seçeneği olur sevgili gençler. Devam ediyorum 4. sorumla. Bir sporcu için beslenme uzmanları her gün kullanacağı bir vitamin önermişler. Bu öneriye göre sporcu bu vitaminden bir gün bir tablet, ertesi gün iki tablet, sonraki gün tekrar bir tablet, iki tablet, bir iki, bir iki, bir iki diye te tekrar edecek. Sporcu pazartesi bir tane tablet alarak bu vitamini kullanmaya başladığına göre 215. tableti kullandığı gün hangisidir? Şimdi bizim tekrara düşmemiz gerekiyor. Ee, çünkü periyodik bir problem. Şimdi birinci gün bir tane aldı. Daha sonrasında 2 tane, 1 tane, 2 tane, 1 tane, 2 tane diye gidiyor. Bir hafta 7 gün biliyorsunuz. Daha sonrasında en son haftanın son günü bakın 7. gün bir tane daha aldı. Şimdi tekrar pazartesiye dolanıyorum bakın. Pazartesi. E şimdi şurası da pazartesi olacak. Pazartesiye bakıyorsunuz bu sefer 2 tane tablet aldı. Tekrara düşmedik. O zaman pazartesi 2-1, 2-1, 2-1 tekrar pazar günü 2'yi aldı. Ve yine pazartesiye tekabül etti. Burası bu sefer yine 1 olacak. Ve artık sen hop şuraya kadar olan kısımdan sonra bir tekrara düştüğünü fark ettin. Yani 14 günde bir tekrar var. Bunu şu şekilde de yapabilirsin. İlaçlar 2 günde bir tekrar ediyorken günler 7 günde bir tekrar ediyor. 2 ile 7'nin ortak katı 14. 14 günde bir tekrarımızın olması gerekiyor da diyebilirsin. Tamam. Peki madem 14 günde bir tekrar var. Ben bu 215'i sevgili arkadaşlarım. 14 günde bir tekrar var diye 14 günde kaç tane ilaç alınmış onu hesaplayacağız şimdi. 2 günde 3 ilaç alınıyorsa 14 günde sevgili gençler 2 günde 3 ilaçsa 3 tabletse 14 günde 7 katı 7 katı 21 yapar. O zaman 21 ilaca böleceğim ben. Çünkü 21 ilaçta 1 gün tekrarına düşüyoruz. Peki 215'in içerisinde 21'in içerisinde bir defa var 21 çıkardım 0 5'in içinde yok 0 kalan 5 oldu kalan 5 ise 5. ilaca bakacağız ilk günden itibaren 1 2 3 4 5. ilaç buradadır ve bu da hangi gündür pazartesi salı çarşamba perşembe günüdür dolayısıyla cevabımız bursa seçeneği olur sevgili dostlarım devam ediyorum 5. sorumuzdan 5. soruda abc 3 basamaklı bc 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere ABC'nin abc'yi 5'e bölmüş bc'yi bulmuş bakın 3 basamaklı 2 basamaklı 4 basamaklı falan diyorsa onu basamak çözümlemesi yapın arkadaşlar şu kısma bakarsanız 100 tane a ve bir tane bc 2 basamaklı sayımız var şu 5'i karşıya fırlatırsanız şu şekilde 5 tane bc 2 basamaklı sayısı yapacaktır buradan 100 çarpı a eşittir 4 tane bc 2 basamaklı sayısı dersiniz ve böylelikle her iki tarafı 4'e böldüğünüz takdirde 25 tane a rakamı bir tane bc 2 basamaklı sayısı yapıyormuş deriz. Burada a çarpı b çarpı c'nin max değeri soruluyor. Şimdi gençler bc 2 basamaklı sayısının alabileceği değerler 25 olabilir 50 olabilir 75 olabilir başka bir şey olmaz. A çarpı B çarpı C en çok kaç sürdü? Ben bir kere sıfırlıyı burada kabul etmem. Çünkü C sıfır olursa otomatikman A, B, C'nin çarpımı sıfır olur. B, C'yi ben ya 25 ya da 75 kabul edeceğim. Hangisinin çarpımı daha büyük rakamları çarpımı? 75. Ve bunun 75 olabilmesi için A'nın da 3 olması lazım. Demek ki A 3'müş, B 7'miş, bu da 5'miş. Çarparsanız 105 cevabını bulursunuz. Doğru cevap da C'nın seçeneği olur. Geçtim 6'ya fx ve gx'i vermiş fa artı b sıfır ve ga sıfır olduğuna göre b'nin alabileceği değerlerin oluşturduğu küme kaç elemanlıdır diye sorulmuş bir kere ga'yı sıfır vermiş bakın yani g fonksiyonunun bir kökünü bir kökünü vermiş bize o da a imiş peki g fonksiyonunun normalde kökleri ne 2 ve 3 arkadaşlar gördüğünüz üzere bunu sıfıra eşit derseniz 2 ve 3'tür demek ki a'nın alabileceği değer ya 2 ya da sevgili arkadaşlarım a eşittir 3 olacakmış şimdi buna göre hareket edeceğiz F A artı B'nin sıfır olması demek de F'in köklerinden bir tanesi A artı B'dir demek. Peki F'in kökleri ne? Bunu sıfıra eşitlediğiniz takdirde 1 ve 2'dir bunun kökleri de. Yani arkadaşlarım A artı B ya 1 olacak ya da A artı B 2 olacak. Şimdi A 2 iken A artı B 1 ise 2 artı B eşittir 1 gelir ve buradan B eşittir eksi 1'dir. Yine A 2 iken A artı B 2 ise 2 artı B eşittir 2 gelir ve b de buradan 0 gelir. Bakın 2 tane B değeri bulduk şimdiden. Eksi 1 ve 0. Yani 1 gitti 0 gitti. Peki bu sefer A 3 iken A artı B 1 ise diyeceğiz. 3 artı B eşittir 1 ise B eşittir eksi 2 olur. Bakın 3 tane etti 2 de gitti doğal olarak. Bir tane daha bulduk çünkü. Bir de yine A 3 iken A artı B 2 olsun diyeceğiz. Yani 3 artı B eşittir 2 diyeceğim ve B buradan eksi 1 gelecek. Bu da başka bir değer fakat bize e, bu B değerlerinin alabileceği, B'nin alabileceği değerlerin oluşturduğu küme kaç elemanlıdır diye sorulmuştu. Şimdi ben kümenin içerisine eksi 1'i iki defa yazamam. Dolayısıyla bunlardan birini sileceğim. 1, 2, 3 elemanlıdır bizim kümemiz. Doğru cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Ve arkadaşlarım geçtim 7'ye. Aşağıdaki grafik bir kafede iki ayrı bidonda olan A ve B içeceklerinin zamana göre satış yapıldığında kalan miktarlarını ifade etmekte. Kalan bardak sayısı ve burası da süre saat cinsinden verilmiş. A içeceğinden iki saatte elde edilen gelir B içeceğinden beş saatte elde ediliyor denilmiş. Şimdi burası anahtar bir e, cümle bu bir cepte kalsın. Buna göre A içeceğinin bir bardak fiyatı A. B içeceğinin bir bardak fiyatı da B iken A ve B arasındaki bağıntı hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım bakın şurada 60 tane bardak içecek eksilmiş. Kaç saatte? 4 saatte. Ve A içeceğinden 2 saatte elde edilen gelir B içeceğinden 5 saatte elde edilebiliyorsa A içeceğinden 4 saatte elde edilen gelir B içeceğinden otomatikman 10 saatte elde edilir de diyebilirim ben. Şimdi A içeceğinden 4 saatte 60 tane bardak satıldıysa her bir bardağın fiyatı da A'ydı. 60 A kadar elde edilen bir gelir vardır A içeceğinden. B içeceğinde ise bakın 6 saatte ne kadar bardak satılmış? Bu da 60 kadar satılmış. 60 bardak. Şimdi bize ne lazım? Kıyaslama yapabilmek için 10 saat. Demek ki 10 saatte ne kadar satılır? Bakın 10 katıysa 10 katı 100 bardak satılır. E her bir bardakta B fiyatı. Demek ki 60A eşittir 100B diyeceğiz. O halde arkadaşlarım 20'ye bölerseniz 3A eşittir 5B gelir. Bu da zaten bize cevabı verecektir. 3A eşittir 5B yani cevap Ceyhan diyecektik. Devam ediyorum. 8. soruyla. X ve Y gerçel sayıları için. Mutlak değer x eksi x sıfırdan büyüktür demiş Yani mutlak değer x attın bunu bu tarafa büyüktür x dedik e Neyin mutlak değeri kendisinden daha büyüktür Tabii ki negatif olan sayıların x negatifmiş arkadaşlar Daha sonrasında y eksi x de mutlak değer y eksi daha küçükse Demek ki burada y eksi x de ne olmak zorunda negatif Yani bunu bu tarafa yollarsanız y eksi daha küçükmüş Bunu bu şekilde yazabiliriz Demek ki sayı doğrusu üzerinde sıfır buradaysa x buradaysa y de buradaymış arkadaşlar Şimdi öncüllerimize bakalım hangileri sıfıra eşit olabilir diye sorulmuş. de y, de negatifken toplamları asla ama asla sıfır olamaz. x kare pozitiftir. Pozitife bir negatif sayı eklersek sıfır olabilir. 2x sevgili gençler negatiftir. Hani normal şartlar altında x'ten y'yi çıkarsam pozitif bir sonuç elde ederim. Ama 2x belki y'ye eşit olabilir. 2x eşittir y'dir. Ve y'den de y'yi çıkardığımızda yani 2 xten y'yi çıkardığımızda sıfır olabilir. Dolayısıyla üçüncü öncülümde sıfıra eşit olabileceği için doğru cevabım edir nedir diyecektim. Geçtim. Dokuzuncu soruma. K üzeri x, k kümesinin x elemanlı alt küme sayısını ifade etmekte. Ve bir de üçgen fonksiyonu tanımlanmış. Bu üçgen fonksiyonunda en ise şuna eşit. Ne üçten büyük veya eşitse a kümesinin n elemanlı alt kümeleri n 3'ten küçükse B kümesinin elemanlı alt kümelerini ifade edecek şekilde bir fonksiyonmuş. A ve B kümelerinin eleman sayıları sabit olmak üzere A'nın eleman sayısının da 30 olduğu dile getirilmiş. Buna göre üçgen 2 büyüktür. Üçgen 29 şartını sağlayan SB en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle üçgen 2'mize bakalım. 2'yi burada yerine yazdık. 2 nerede? Burada. Yani B kümesinin, B kümesinin İki elemanlı alt küme sayısı. Ben bunu SB'nin ikilisi biçiminde yazmam lazım. Yani B kümesi kaç elemanlıysa bunun iki elemanlı alt küme sayısını ben SB varsayalım ki B elemanlı. B'nin ikilisi biçiminde bulmak zorundayım. Ve bu arkadaşlarım büyükmüş. Neyden? 29'u yerine yaz. 29 burada olduğu için A kümesinin 29 elemanlı alt küme sayısı. A kümesi 30 elemanlıydı. Demek ki 30'un 29'lusu olacakmış. Ki 30'un 29'lusu 30'un 1'lisine eşittir biliyorsunuz ki 30'un 1'lisi de 30'dur. Yani B kümesinin eleman sayısının ikilisi büyüktür 30 olacakmış. Ve bunu sağlayan SP en az kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bir kere 6'nın ikilisi 15, 7'nin ikilisi 21, 8'in ikilisi de 28. Bunların hiçbiri sağlamıyor. Cevap ya 9 ya 10 olacak. En az dediği için 9'u deneyelim. 9'un ikilisi 9 çarpı 8 bölü 2 faktöriyel olduğu için ve bu da bize 36'yı verdiği için ve 36'da 30'dan büyük olduğu için en küçük değerimiz 9'dur. Cevap da edir nedir diyecektik. Devam ediyorum 10. sorumla sağ üstte. Ahmet 1 artı kök içerisinde x artı 5 eşittir x denklemini aşağıdaki adımlarla çözerek bir çözüm kümesi buluyor. Altı tane adım var. Buna göre aşağıdakilerden hangisi zordur? Adımlarda hangisinde yanlışlık yapılmıştır, yapılmamış o sorudan. Tamam mı? Şimdi, karekök içerisinde x artı beş. Şunu yalnız bırakmış, biri karşı atmış. Burada bir sıkıntı yok. Ee, x artı beş'in karekökünün karesi eşittir x eksi birin karesi demiş. Yani her iki tarafın karesini alacağım demiş. Burada da bir sıkıntı yok. Sadece fazladan kök bulabilir belki. X artı beş, bu x artı beş'in karekökünün karesini x artı beş diye çıkarmış. Şimdi bunu çıkarabilir. Normal şartlar altında mutlak değer içerisinde çıkarması daha sağlıklı olur. Ama bunu böyle çıkar diye yanlış bir çözüm diyemeyiz arkadaşlar. Sadece şunu demesi lazım. Şu, önce şu kısımdan. Şu kısımdan. kareköklü bir sayının sonucu negatif olamaz diye. X eksi bir büyük veya eşit sıfır. Buna dayalı olarak X birden büyük veya eşit demesi lazım. Bir de burada karekökün kökün içerisi X artı 5 büyük veya eşittir sıfır. Yani X büyük veya eşittir eksi 5 demesi lazım. İkisini de demesine de gerek yokmuş bakın x zaten otomatikman birden büyük veya eşitse 5'ten de zaten büyük veya eşittir. Çözüm kümesini buna göre oluşturması şart. x artı 5 diye çıkarmış bunu da karesini almış bu da doğru. Hepsini sağ tarafa toplamış bu da doğru. Bunu da x eksi 4'e x artı 1 diye çarpanlarına ayırmış bu da doğru. Ve gitmiş bunun köküne 4 bunun köküne eksi 1 diyerek çözüm kümesini oluşturmuş. İşte hata burada neden? İlk olarak 6. adımda hata yapmıştır. Cevap Edirne. Sebep çünkü x'in birden büyük veya eşit olması gerekiyordu. Ama eksi biri kök olarak kabul etmiş. Cortladı arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktı. Geçtim 11'e. Üzerinde parabol biçiminde penceresi ve pencere ile eş büyüklükte kapağı olan bir banka vezdesinin pencere kapağı şekilde gösterildiği gibi penceresinin Pencerenin bir kısmı açık kalacak şekilde yana doğru çekilmiş. Vezne kapakları eskiden böyle olurdu arkadaşlar. Ee, İnek Şaban'ın filmlerinde falan da görürsünüz böyle. Şekilde A ile B noktaları arasındaki uzaklık 4 birim. Yani şurası 4. Burası 2 birim. D noktasının ordinatı da arkadaşlar 5 diyeceğiz. A, olan uzaklığı. Buna göre pencerenin tepe noktası T'nin A, olan uzaklığı. Yani H kaç birimdir? Şurası. Tepe noktası sormuş. Şimdi ben diyeceğim ki. Biz, biz, bir şey oluşturalım Kartezyen koordinat sistemi oluşturalım Ve bizim orijinimiz a'da olsun Tamam şurası da sevgili arkadaşlarım Y eksenimiz olsun bunu daha düzgün çizebiliriz Şu şekilde x eksenimiz Ve şu şekilde bir y eksenimiz olsun Tamam Şurası orijin olsun demek ki benim bir köküm sıfırmış Diğer köküm de şuradaki 6'ymış O halde ben parabolü y eşittir Bir baş katsayı seçiyorum a çarpı Bir köküm sıfırsa bir çarpanım x'tir. Diğer köküm 6 ise diğer çarpanım da x, -x 6'dır. Ve ben bu parabolün bakın şurasının apsisinin şurası 4 şurası oldu, 6 olduğu için bunlar parabolün sadece sağ tarafa ötelenerek bakın şu cam aslında buradaki gri parabolün beyaz parabolün sağ tarafa doğru çekilmiş halidir. Ve o da bir paraboldür. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım burası tam orta noktadır yani 5'tir. 5 içinde 5'ten geçtiğini görüyorsunuz. Yani 5 eşittir. A çarpı 5 çarpı eksi 1. Böylelikle a'nın eksi 1 olması gerektiğini yani parabolümüzün eksi x çarpı x 6 olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi bize tepe noktasının ee, ordinatını sormuştu. Neden? Çünkü h soruluyor. E burayı ben 0 olarak kabul ettim. Demek ki burada tepe noktasının ordinatı. ve Bizim tepe noktamızın apsisi de sıfırla altının 6'nın tam ortasındaki 3'tür. 3'ü yerine yazacağız y eşittir eksi 3 üç çarpı 3'ten 6'yı çıkardım eksi 3 eksi 3 kere eksi 3 9 yapar yani buradaki h ile sevgili arkadaşlarım 9 gelecekmiş deriz doğru cevabımız da c seçeneği olur böylelikle devam ediyorum 12. sorumla aşağıda dik koordinat düzleminde dereceleri şekilde gösterildiği gibi x eksenini kesen nokta sayısı kadar olan px qx rx ve tx polinomlarının grafikleri verilmiştir bakın kaç tane kökü varsa diyor x eksenini ne kadar noktada kestiyse Polinomu o kadarıncı dereceden demiş bize. Buna göre 3 tane öncülümüz var. İfadelerinin hangileri polinomdur diye sorulmuş. Şimdi ben diyorum ki şurası A noktası olsun güzel kardeşim. Şurası zaten orijin olduğu için 0. Burası da B apsisi nokta olsun diyorum. Şimdi şuna bakın. Px A'dan geçmiş x8'i A diye çarpanı vardır. 0'dan geçmiş x diye çarpanı var. B'den geçmiş x8'i B diye bir çarpanımız var. Daha sonrasında bölü QX'e bakıyorsunuz. QX kırmızıydı. Sıfırdan ve B'den geçmiş. X çarpı X eksi B'dir diyeceğiz o halde. Eğer ki bunların hepsi de sadeleşebiliyorsa ki sadeleşti. X eksi A kaldı. İşte bu bir polinomdur arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülümüz polinomdur. Geçtim ikiye. Çizdik bunu. QX neydi arkadaşlar? X çarpı X eksi B'ydi. Peki TX ne? Hocam de, bakın gördüğünüz üzere sadece B hapsisi nok noktadan kestiğine göre X eksi B olarak yazabilirim ben bunu. Hatta normalde eksi çarpı x eksi b olacak. Niye? Çünkü eğimi azalama. Zaten oradaki sayıların eksi 1 mi eksi 2 mi eksi 3 mü olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir önemi de yok. Sadeleşiyor ona bakacağız. Bunlar sadeleşti mi? Sadeleşti. O zaman elimizde patlayan, elimizde kalan, patlayan değil. Elimizde kalan x polinom mudur? Polinomdur. Demek ki bu da doğru. Bir de şuna bakalım. Qx'de rx'i çarp demiş. Hadi çarpalım arkadaşlar. Qx x çarpı x eksi b idi. Rx'te sevgili arkadaşlarım bakın burada sadece a'dan geçiyor x a'dır. Bunların katsayısı olabilir, olmayabilir. Hiç sıkıntı değil. Px neydi? x a en başta yazdığımız çarpı x çarpı x b'ydi. Bakın gençler. Burada x b x b x a x a x -a, x -a gitti. Sabit bir sayı kaldı. Ve biliyorsunuz ki sabit sayılar da bizim için bir polinomdu. Dolayısıyla cevabımız bizim 1 2 3 olacak. Sabit polinom diye bir şey vardı değil mi? px eşittir c gibi sabitler de bir polinomdur. Dolayısıyla cevap 1-2-3'tür diyeceğiz. 13. sorumuz eşitsizliği çöz demiş. E, çözelim. Bu şekilde birden büyük veya eşitken bunu böyle kabul etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Biri sol tarafa atıyoruz. x artı 11 bölü x eksi 1'in karesi eksi x eksi 1'in karesi bölü x eksi 1'in karesi yazdım. Umarım memnunsunuzdur. Neden böyle yaptım? Çünkü şurası zaten 1. 1'i bu tarafa atınca eksi 1 gelecekte eksi 1 oldu. Peki üst taraf x artı 11 eksi paydalar eşit olduğu için toplayıp çıkarabilirim artık. x eksi 1'in karesi nedir? x kare eksi 2 x artı 1'dir hocam. Bölü x eksi 1'in karesi demiş o öylece kalsın arkadaşlar. Bunu hiç bozmayalım. Büyük veya eşit 0'ı çözeceğiz şimdi biz. Tabi bunu çözmek için de şu eksi'yi içeri dağıtıp üst tarafı bir düzenlememiz gerekiyor. Bakın eksi x karemiz var. Artı 2x'imiz ve artı x'den artı 3x'imiz var. Daha sonrasında eksi 1 artı 11'den de artı 10'umuz var. Bölü x eksi 1'in karesi dedik. Gençler üsttekini eksi parantezine alırsanız çarpanlar ayırmanız daha kolay olur. En azından ben öyle yapıyorum her seferinde. Bölü x eksi 1'in karesi dedim. İşte üst tarafa bakalım. x'e x ve eksi 5'e artı 2 derseniz. Bizim yukarıdaki köklerimiz eksi 2 ve artı 5 olacak. Alttaki kökümüz de 1 ama bu bir çift katlı bir kök arkadaşlar. Unutmayın. Neden? Çünkü karesi. Şimdi eksi 1'i ve 5'i yerleştirdim. Bir kök tablosu oluşturacağım şimdi. Bir işaret tablosu oluşturacağım. Bir de çift katlı kök vardı. Eksi 2 ve 5'e de gördüğünüz üzere eşitlik olduğu için içleri dolduracağım. Peki ne ile başlayacağım hocam? Eksi bölü artıdan eksiyle ile başlayacağım. Artı artı eksi diyeceğim. Ve daha sonrasında benden sıfırdan büyük veya eşit olan yerler istendiği için ben şurayı tarayacağım. Şimdi cevap eksi 2 ile 5 aralığı. Eyvallah. Eksi 2 ile 5 kapalı aralı Ama burada benim 1'i almamam lazım. Dolayısıyla da denizli seçeneğini işaretleyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum 14. sorumla. Şimdi gençler x demiş bize 2'den büyük bir reel sayı a'yı b'yi c'yi vermiş sırala demiş e sıralayalım bakın bu logaritma x tabanında 2 artı logaritma x tabanında x'dir yani logaritma x tabanında 2 artı 1'dir biliyorsunuz şurası 1 şuna geçtim şu e, x karenin karesini başa atabilirim 1 bölü 2 diye logaritma x tabanında x ki burası 1 olduğu için bu direkt 1 bölü 2'dir yani 0,5'tir bu da sevgili gençler Logaritma x üzeri 1 bölü 2 tabanında x'in karesidir. 1 bölü 2'yi ters çevirip 2 diye 2'yi de normal olarak 2 diye başa atarsam bu da 4 çarpı logaritma x tabanında x yapar ki şurası 1 olduğu için bu da 4'tür. Her halükarda c'nin b'den daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bizim derdimiz a ile ona bir bakalım. Logaritma x tabanında 2 demiş ve x'in de 2'den daha büyük olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi x 2'den büyük bir real sayı ben arkadaşlar... E, logaritma X tabanında 2 diyeceğim ya Bunun sevgili gençler 1'den daha küçük bir şey olduğunu Hatta 0 1 arasında olduğunu söyleyebilirim Tamam 0 1 arasındadır da diyebiliriz Bakalım 0 yani 1'den daha küçük ama 0 1 arasında mı Bunu da görelim X 2'den büyük demişti Mesela X burada 8 de olabilir X 8 olsa örnek veriyorum Aynen 0 1 arasında 8'in kaçıncı kuvveti 2'dir 1 bölü 3 yani mutlaka ama mutlaka 0 1 arasında 0 ile 1 aralığındaki bir sayı 0 küsurattır. 1 eklersem sonuç 1 küsurat bir sayı olur. Böylelikle en küçük sayı B, ortancası A, en büyüğü de C olacaktır. Yani C büyüktür, A büyüktür, B benim cevabım olacaktır. Doğru cevap Adana seçeneğinde verilmiştir deriz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum 15'te. 15. soru için şu kısmı sileceğim. Demiş ki bize bir odanın duvarındaki havalandırma cihazının odanın hacmi A birim küp iken içerideki tüm havayı dışarıya tahliye süresi dakika olarak EFA fonksiyonuyla modellidir. Ve EFA fonksiyonu bize A kare artı 5 ile hesaplayıp bize diyor ki işte bunu tahliye etme süresini veriyor EFA. İçerdeki havayı. Olmak üzere ebatları, ebatları. Logaritma 4 tabanında 5, logaritma 6 tabanında 16 ve logaritma 5 tabanında x artı 2 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir odanın içindeki tüm havanın bu cihazla dışarıya tahliyesi 9 dakikadan kısa sürdüğüne göre x'in alabileceği maksimum tam sayı değeri nedir diye soruluyor. Önce bize hacim lazım. Hacim A olsun demişiz. A'yı bir bulalım arkadaşlar. Bütün ayrıtları çarpmam gerekiyor odanın ayrıtlarını. Logaritma 4 tabanında 5 logaritma 6 tabanında 16 ve logaritma 5 tabanında x artı 2 diyeceğiz daha sonrasında ben bunu logaritma 4 tabanında 5 çarpı logaritma 6 tabanında 4'ün karesi çarpı logaritma 5 tabanında x artı 2 biçiminde yazayım yazdıktan sonra gördüğünüz üzere şuradaki 5 ile buradaki 5 gider şu 2'yi aldım başa attım şuradaki 4 buradaki 4 de gitmiş oldum Taban olarak burada bir 6'mız. iç olarak burada bir x artı ikimiz kaldı. Ve bir de 2 çarpanımız. Yani 2 çarpı logaritma 6 tabanında x artı 2 geldi. Ve sevgili gençler 9 dakikadan daha kısa olduğunu söylemişti değil mi? Küçüktür. 9 e, demeyeceğiz. Demeyeceğiz. Üzgünüm. Bu daha odanın hacmi olan A. Bu A. A'yı burada yerine yazmamız gerekiyor. Yani... 2 çarpı logaritma 6 tabanında x artı 2 bu a'ydı ya a'nın karesi artı 5 küçüktür 9 diyeceğiz Heh, şimdi oldu 5'i karşıya fırlattınız burası 4 geldi peki neyin karesi 4'ten küçüktür tabii ki eksi 2 ile 2 aralığındaki sayılarım yani 2 çarpı logaritma 6 tabanında x artı 2 eksi 2 ile 2 arasındadır bu kareyi kaldırdım burada. Daha sonrasında her tarafı 2'ye bölerseniz 1 küçüktür logaritma 6 tabanında x artı 2. Bu da küçüktür 1. Şimdi ne yapacağız? 6 üzeri 1. Yani 6. x artı 2 küçüktür 6. Ve 6 üzeri 1. 1 6 olduğu için x artı 2 büyüktür. 1 6. Peki x artı 2 6'dan küçükse maksimum değerini bulacağız. Ya, o yüzden bu tarafla ilgileniyorum. x küçüktür 4 olmaz mı? Olur. Ve x 4ten küçükse alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Tabii ki 3'tür. Cevap da edilmedir. Devam ediyorum. 16. soruma. Sıfırdan farklı x reel sayısı için x 1/2'nin 6. kuvveti ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan ikinci terimin katsayısı A, 3. terimin katsayısı B ve 5. terimin katsayısı C ise sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi ikinci terimin katsayısı için 2'den 1 çıkarıyorsunuz. 1 bir, 6'nın 1'lisi çarpı 6'dan 1'i çıkardınız 5 mi yaptı? 1. terimin 5. kuvveti çarpı. Bakın şu kısmı da eksi 1 bölü x'in 1. kuvveti diye yazdınız. E şimdi eksi 1'in birin 1. kuvveti negatiftir. 6'nın birlisi de 6. Demek ki bunun katsayısı 6 gelecek. Yani a eksi 6'ymış. Bu cepte. Geçelim 3. terime. Hemen ne yapıyorduk? 3'den 1'i çıkardınız 2. 6'nın ikilisi çarpı x üzeri 6'dan 2'yi çıkardınız 4 Eksi 1/x'in de ikinci kuvveti dediniz. Eksi i̇şte -1'in karesi 1 zaten. 6'nın ikilisi de 15. Demek ki katsayımız 15 geliyormuş. Bir de c'ye bakacağız. 6'nın 5'ten 1'i çıkardınız 4. 6'nın 4'lüsü çarpı x üzeri 6'dan 4'ü çıkardınız 2 eksi 1 bölü x'in şunun aynısını yazıyorsunuz 4. kuvveti eksi 1'in 4. kuvveti 1 zaten 6'nın dört de 6'nın ikilisine eşit ve bu da 15 yani bu da 15'miş arkadaşlar bu da ne demek oluyor bc'ye eşit ve bunlar a'dan büyük demek oluyor yani cevap denizliymiş o formülü de ben sana şuraya yazayım 1 Binom açılımında x artı y'nin n'inci kuvvetinin açılımında diyelim hatta x artı y'nin n'inci kuvvetinin açılımında baştan r artı birinci terim. Baştan r artı birinci terimin formülü neydi? E, n'in r'lisi çarpı x üzeri n-r çarpı y üzeri r idi. Biz bu formülle hepsini yakaladık sevgili gençler aklınıza bulunsun. 17. soru. Aşağıda aynı şirkette çalışan 5 farklı çalışanın çalıştıkları birim ve kat bilgilerinin yazılı olduğu şirket yaka kartları gösterilmiş. Bize A Holding'i işte şunların holdinglerini bilmiyoruz görünmüyor. İsimleri görünüyor. Nerede çalıştıkları ve katları görünüyor. Demek ki bunlarla alakalı bir şeyler soracak. Şirket yönetimi bir toplantıda görevlendirmek için yukarıda kartları verilen çalışanlardan farklı katlarda çalışan iki tanesini rastgele seçecek. Şimdi tüm durum demek ki burada bir olasılık olacak. Tüm durum farklı katlarda çalışan iki kişiyi nasıl seçebilirim? Onu seçeceğim. Peki seçelim hadi. Örnek veriyorum. Tüm durumu seçeceğiz ya. Bu 18. katta çalışıyor. Yanına şunu seçemem. Bernayı seçemem. O zaman şuradaki 3 kişiden birini seçerim rastgele. 3 artı. Şunu seçersem yine yanına bu 3 kişiden birini seçerim. Artı. Şunu seçersem 8'i seçtim ya Az önceki 18'leri seçmiyorum Çünkü tekrara düşmüş olurum Niye? Çünkü Betül'ün yanına Serdar'ı seçmiştim Şimdi Serdar'ı sürürken Serdar'ın yanına Betül'ü seçmenin anlamı yok zaten Dolayısıyla her seçtiğimiz silebilirim artık şu şekilde Serdar'ın yanına şu ikisinden birini Şuradaki Tarık'ın yanına hiçbirini seçemem Çünkü zaten sağındaki kişi Yani Arda Anıl 12. katta çalışıyor aynı kattalar Demek ki tüm durum bu İstenen durum neydi? İstenen durumda sevgili arkadaşlarım seçilen kişilerin şirket içerisinde farklı birimlerde çalışan kişiler olma olasılığı. He tamam şimdi en baştan başlıyoruz olaya. Bakın betülü seçtik diyelim. Nerede çalışıyor? Yönetimde. Farklı kat olsun ve yönetimde çalışmasın. Peki yönetimde çalışan başka kimse var mı? Yok o zaman e, şunu sildim. 3 kişi niye 18. kattı? o yüzden seçemiyorum. 3 tane farklı durum var. Artı şimdi diyorum ki şunu seçelim. 18. katta çalışıyor. Bunu zaten seçemeyeceğim yönüne. E şimdi başka 18. katta çalışan yok. Çok güzel. 3 yazmam gerekiyor ama bu kız muhasebeciymiş. E bu da muhasebeci. Tarık da muhasebeci. O zaman Tarık'ı seçemem. 2 farklı seçenek var. Artı. Daha sonrasında Serdar'ı seçeceğiz. Yani bunu seçeceğiz. Artık bunlar gitti. 8. katta çalıştığı için bu ikisini de seçebilirim. Farklı kat. Fakat bu teknik destek olduğu için bu da teknik destek. Bunu seçemem. Demek ki sadece Tarık'ı seçebilirim. 1- daha sonrasında bu da gitti. Tarık'ı seçersek bu zaten 12. katta farklı katta çalışan birini seçemiyoruz. Dolayısıyla istenen durumda bitti. Üst taraf 6 alt taraf 8. 6 bölü 8 de ne yapar arkadaşlarım? 3 bölü 4 yapar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve gençler devam ediyorum. 18. sorumla. Şu kısmı sildi. Kök içerisinde x artı 1 artı a bölü kök x eksiği keşittir b'ymiş. Limit 4'e x'ler 4'e giderken a kere b nedir diye soruluyor. 4'ü yerine yazdığımız takdirde payda 0 geliyor. Demek ki 0 bölü 0 belirsizliği varmış ki sonuç tam sayı veya reel sayı çıkmış. Peki arkadaşlarım demek ki 4'ü yukarıda yerine yazdığımız zaman 0 gelecek. Yaz 4'ü 8 artı 1 9 kök 9 3 yapar. 3 artı a 0 a kesinlikle ama kesinlikle eksi 3'tür. Şimdi bu cepte. Ben fonksiyonumu yazacağım. 2x artı 1 eksi 3 bölü kök x eksi 2. Şimdi bunu yazdık ya. 1 eşleniyle çarpıp çözüm yapabilirsin. 2 löpital yapabilirsin. Löpital'i çakalım. B'yi bulalım. Şimdi löpital için üst tarafın türevi 2 bölü 2 kök 2 x 2x artı 1 bölü kök x'in türevi de 1 bölü 2 kök x. 3'ün ve eksi 2'nin türevleri 0 olduğu için yazmadım. Bakın burada 2'ler gidiyor. Bunu da ters yerip çarparsanız iki kök x bölü kök içinde 2x artı 1 gelecek. Getiriyorsun 4'ü yerine yazıyorsun artık şurada. Peki 4'ün karekökü iki, 2 2 kere 2 4 yapar. 2 kere 4 8 1 ekledim. 9 9'un karekökü de 3 yapar. Demek ki bu da b'ymiş arkadaşlar. 4 bölü 3. Şimdi a kere b sorulmuştu. a eksi 3'tü. b de 4 bölü 3'tü. 3'ler giderse eksi 4 bize cevabı verir. Doğru cevabımız da Adana seçeneğindeymiş deriz sevgili arkadaşlar. Ve devam 19. soru. Sabit olmayan a n dizisinin her terimi için a n artı birden x kadar fazla olmak üzere a 11'in karesi eksi a 9'un karesi eşittir. 12 x olduğuna göre a 10 kaçtır? Tabi burada bir şeyin karesinden bir şeyin karesini çıkarınca artık sizin de aklınızda yeresin refleks oluşsun 2 kare farkı uygulayın hemen a11 eksi a9 ve çarpı a11 artı a9 diyelim Bu da neymiş arkadaşlarım 12 xmiş Peki şimdi şuraya gelelim şu kısma a enden a An artı biri çıkarınca ne kalıyormuş arkadaşlar x kalıyormuş değil mi ya da bunu şöyle diyelim şöyle diyelim ben bunu sileyim x'i sol tarafa bunu bu tarafa atalım. Yani an artı birden an'i çıkardığımız takdirde eksi x kalsın tamam mı? Şimdi arkadaşlarım gelin burada en gördüğümüz yere bir e, ne yazalım? Ne yazalım? 10 yazalım. a11 eksi a10 eşittir eksi x geldi. Gelin bir de 9 yazalım. a10 eksi a11 eşittir a10-a9 özür dilerim N çünkü burası 9 yazdım eşittir bu da eksi x geliyor şimdi gençler şunu şöyle çizgiyi çektiniz sadece maviler için konuşuyoruz önce gelin bunları bir toplayın toplarsanız eğer şunlar gider a11-a9 gelir bu da bize eksi -2x 2x'i verir bakın şurası neymiş eksi 2x'miş bunu elde ettik şimdi bir de bunların toplamını elde etmek gerekiyor tabi ee, toplamını elde edebilmek için de yani a11 ile a9'u toplayabilmek için arkadaşlar gelin üsttekinden alttakini çıkaralım eğer üsttekinden alttakini çıkarırsanız bakın yazıyorum a11 eksi 2 tane a10 ve artı a9'umuz gelir ve çıkardığımız için eksi x'den eksi 2 çıktı 0 kaldı şimdi bize neresi lazım a11 ile a9'un toplamı bunun içinde bize gerekli olan şey a10'un kaç olduğunu bulmamız gerekiyor ki ki arkadaşlar bize de zaten a onu sormuş o zaman bizim bunu bulmaya ihtiyacımız yok çünkü zaten onu bulabiliriz bakın eksi 2 xte ben neyi çarparsam 12x yapar hocam tabi ki eksi 6'yı yani arkadaşlar şunda şunun toplama eksi 6'yıymış o eksi 6'yı atın karşıya eksi 2 tane a10 eşittir artı 6 her iki tarafı eksi 2'ye bölün a10 eşittir eksi 3 gelir ki bu da bizim cevabımızdır zaten doğru cevap Adana seçeneğinde verilmiş gençler devam ettim 20. soruyla Gx'i vermiş x artı x kare çarpı fx bölü x 1. F türevi 2 eşittir 1 ve f'i 2 eşittir 3 olduğuna göre gx eksi g2 bölü x 2 x'ler 2'ye gidiyorken bu ne demek? G'nin türevinde 2'yi bul bana demek. Doğru mu? O zaman g'nin türevini alacağız. Bölümün türevi uygulayacağız ve bölümün türevi uygularken şuradaki çarpımın türevinde de kaçırmayacağız. Uygulayalım. Üst tarafın türevi x'in türevi 1 artı x kare çarpı fx'in türevi birincinin türevi çarpı ikinciyi. Artı birinci sabit ikincinin türevi üst tarafın türevini bitirdim. Üst tarafın türevi çarpı alttakinin aynısı x eksi 1. Eksi üst tarafın aynısı x artı x kare çarpı fx tabii ki parantez içerisinde çarpı alt tarafın türevi 1. Ve bölü alttakinin karesi bakın bölümün türevini uyguladık. x eksi 1'in karesi Bu ne arkadaşlarım g türev x. Benden ne istiyordu g türev 2'yi o zaman x gördüğüm yere tabii ki 2 yazacağım şimdi. Bakın 1 artı 2 kere 2 4 çarpı f2 ki f 2 şurası f2 gelecek ya f2 zaten 3'müş. Hemen yazdım artı 2'nin karesi 4 çarpı f türevi 2 e o da 1'miş onu da yazdık. Çarpı 2'den 1'i çıkardım 1. Eksi 2'yi yazdım artı 2'nin karesi 4 çarpı f2 f2'de 2 3'tü çarpı 1 bölü. 2'den 1'i çıkardım. bir 1'in karesi 1. Güzel. Şimdi soru bitti. Şurası 12. 4 daha 16. 1 daha 17. Yani 17. Kere birden yine 17. Eksi. Şurası 12. 2 daha 14 yaptı. Bölü bir de 1 bir var. Ve bu sorulmuş bize. 17'den 14'ü çıkardık. 3 bölü 1. Cevap nedir? 3'tür deriz. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş gençler. Tamamen işlem sorusuydu. Dik koordinat düzleminde fx x kare artı ax eğrisine 1'e f1 noktasına teğet olan doğru gx eşittir x küp artı 2x eğrisine eksi 1'e g eksi 1 noktasına teğet olan doğruya neymiş? Diktir. Hemen bak. Unutmayın. iki doğru birbirine dikse eğimleri çarpım eksi 1'dir. Bunu kullanacaksınız arkadaşlar. Yani şöyle ki hop hop işte bunlar birbirine dikse biri d1 biri d2 bunlar birbirine dikse md1 ile D 2nin çarpımı mutlaka ama mutlaka eksi 1'dir. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Eğer birbirine dik iki doğru verdiyse bunu kullanın. Şimdi peki birinci doğrunun birinci teğetin eğimini nasıl bulurum? F türev 1. F türev 1. İkinci doğrunun eğimi de hocam g türev eksi 1. g türev eksi 1. Şimdi g türev eksi 1 ne arkadaşlarım? Şunun türevini alın. 3x kare artı 2 eksi 1'i yerine yazın. 3 artı 2'den 5 gelir. Ne Ne güzel. Şunun eğimi olacak o zaman? Eksi 1 bölü 5 olacak değil mi hocam? Peki alalım türevini 2x artı a yazalım bir yerine 2 artı a eşittir eksi 1 bölü 5 gelmesi gerekiyor. Niye eksi 1 bölü 5 çarpımlar eksi 1 gelsin diye. 2'yi bu tarafa atarsan soruyu çözersin. a eşittir eksi 1 bölü 5 eksi 2. Bu da ne yapar? Eksi 11 bölü 5'in ta kendisi yapar. Cevabımız da Edirne seçeneği olmuş olur. Geçtim gençler 22'ye. Aşağıdakilerden hangisinde aynı fonksiyonun hem birinci hem de ikinci türevinin grafiği doğru olabilir diye sorulmuş Bakın bütün şıklarda hem f türev hem de f ikinci türev verilmiş Hangisi doğru olabilir diye soruluyor bunun yorumunu yapacağız Şimdi i̇şte ikinci dereceden bir fonksiyonun ben türevini alırsam mutlaka birinci dereceden bir fonksiyon kalır Sabit bir fonksiyon kalmaz çünkü bu bunun türevidir dolayısıyla Adana gitti Bu elendi İkinci dereceden bir fonksiyonumuz var Türemini almış. Birinci dereceden bulmuş. Ve sevgili gençler. F'in ikinci türevine bakıyorsunuz. Artıdan eksiye geçtiği yer burası. F türeve bakıyorsunuz bir üstüne. Minimum olduğu yer burası. Şimdi artıdan e, eksiye geçmiş değil mi? Pardon özür dilerim. Eksiden artıya geçmiş. Çok pardon. Eksiden artıya geçtiği yer burası. Yani azalanlıktan artanlığa geçtiği yer. Bakın azalanlıktan artanlığa geçmiş. ikinci dereceden birinci dereceden gayet uygun. O zaman cevap Bursa seçeneği olacak olabilir diye sorulmuştu. Diğerleri niye olamaz onlara da bir yorum yapalım. Arkadaşlar f'in türevine bakıyorsunuz. F'in türevi bazen ivmeli bir şekilde artmış. Bazen ivmesiz bir şekilde artmış ama genelde artmış. Ben bunun türevini aldığım takdirde böyle dümdüz bir doğrusal bir fonksiyon bulamam arkadaşlar. Bulamayız. Yani bu f'in ikinci türevinde dalgalanması gerekiyor. Gitti. Şuna bakıyoruz. Hocam bu da mesela parabol ve doğru. Bu ikinci dereceden, bu birinci dereceden. Cevap bu da olamaz mı? Hemen inceleyelim. Bakın eksiden artaya geçmiş ikinci türevi. Yani azalırken artmaya başlamış. Ama buraya bakıyorsun artarken azalmaya başlamış. Yani burada f'in ikinci türevinin söylediğine göre bir minimum var. Ama f'in türevine bakıyorsunuz bir maksimuma sahip. Bu da olmaz. Şuna geçtik arkadaşlarım. Bu niye olmaz? Bu da olabilir gibi duruyor. Gençler. Bakın şurada çift katlı bir kök var f'in türevini. F'in türevinin çift kat kökünde. F'in ikinci türevi de sıfır olmak zorunda. Yani evet, bu kırmızı şuradan geçmek zorundaydı. Tamam. Hatta oradan geçmek zorunda mı? Bakalım azalırken aynen oradan geçmek zorunda arkadaşlar. Dolayısıyla olmaz gençler. Edirne seçeneği de böylelikle elenmiş oldu. Cevabımız Bursa'ydı dedik. Devam ediyorum. 23. sorumla. Aşağıda her biri 726 metrekare olan dikdörtgen biçimdeki 3 parselden oluşmuş bir arazinin Her bir parselinin çevresi çitle çevrilecek Buna göre çitlerin toplam uzunluğu en az kaç metredir diye sorulmuş Şimdi ben şuradaki parça x, burası x ve burası x desem Şunlar x olsa arkadaşlar Şu kısmın alanı neydi? 726 metrekare dedim O zaman burası ne olur? 726 bölü x olmaz mı? x de ben bunu çarparsam 726 metrekare bulurum E güzel o zaman burası da 726 bölü x. Burası da 726 bölü x. Burası da 726 bölü x sonuçta. Peki. Bu çitlerin toplam uzunluğu sorulmuş. E zaten x x x 3'te karşıda var 6 x yaptı. 4 tane de 726 bölü x'imiz var. 4 tane 726 bölü x'imiz var. Pekala. Şimdi gençler bizim çit uzunluğu fonksiyonumuz bu. Ben buna ç x diyeyim. Tabii ki ne yapacağım? C türev x. Ç türevi x'i sıfıra eşitleyeceğim kök bulacağım. Şimdi bunun türevini almamız gerekiyor. 6x'in türevi 6 artı şunu da 4 çarpı 726 çarpı x üzeri eksi 1 derseniz eksi 1'i başa attınız. Şunu sildim. E, eksi 1'i başa attık eksi oldu. E, 4 çarpı 726 çarpı x üzeri eksi 2 yani bir azaltacağım için x'in karesi oldu. Ve ben bunu sıfıra eşitleyeceğim dedim. Peki peki peki sıkıntı yok. Şimdi bunun sıfır eşit olabilmesi için şunun 6 olması lazım. Yazalım. 4 çarpı 726 bölü x kare eşittir 6. x kareyi kaldırdım buraya koydum. İşte 6 x karenin buna eşit olması lazım. 6'ya böl 6'ya böl 72'nin içerisinde 12 defa 6'nın içerisinde 1 defa demek ki 4 çarpı 121 x kare. Neyin karesi 4'tür 2'nin neyin karesi 121'dir 11'in demek ki x de 11 kere 2'den 22'ymiş. Tabi 22 de olabilirdi ama yakışmazdı soruya neden çünkü uzunluk negatif olmaz. Tamam peki x'imizi bulduk 22'ymiş imiş çitlerin toplam uzunluğu ne kadardır diye sorulmuş. Şu kadardır arkadaşlar 6 kere 22 132 yapar artı şuraya 22 yazıp sadeleştireceğiz. 2'ye böldüm 11 2'ye böldüm 2 11'e ve 11 şuna bölünür yüksek ihtimalle. 72'nin içerisinde 6 defa kalan 6, 66 içerisinde 6 defa. 2 kere 6, 66 2 kere 66. Bu da 132 geldi. 132, 132 daha. 264'ü verir bize. Doğru cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler. Ve arkadaşlarım 24. sorumdayım. 0'dan 1'e 2x artı adx. Buna eşit olduğuna göre a kaçtır? Şimdi şunun integralini x kare artı ax mi? Yaz sıfırla bir yerine. Bir yazdım. Bir artı a geldi. Sıfır yazdım zaten. Sıfır geldi. Demek ki bu, bu kısım neymiş? A artı birmiş. Güzel. Eşittir diyor. Şimdi sıfırdan yirmiye x, x eksi bir, x eksi iki nereye kadar gitmiş? x 20ye yirmiye kadar gitmiş. Orada yirmi bir tane terim var yani. Pekala. Ee, tamam. Şöyle yapsak olur mu? Şimdi ben bu sınırdan, şu sınırdan 10 çıkarsam arkadaşlar 10 çıkarsam eksi 10 olsa Buradan da 10 çıkarsam 10 olsa Yani eksi 10'dan 10'a kadar olsa Sınırlardan ne çıkarıyorsam içerideki bütün x'lere de onu eklemem gerekiyor bunu biliyorsunuz Demek ki şu kısım ne olacak? x artı 10 e Şurası x artı 9 olur Çarpı x artı 8 Bu şekilde devam ediyor Ortada bir tane x'imiz var Sonra x e, bakın x eksi 18 10, 10 eklersem buna x eksi 8 yapar Şuna x artı 10 dersem x gördüğümde x artı 10 x eksi 9 gelir Şuna dersek aynısıyla x eksi 10 gelir Ve sonunda da bir tane dx var Bu buna eşitmiş arkadaşlar Şimdi bunu ne, niye simetrik yaptım Şurayı eksi 10 ve 10 Simetrik iki aralık yaptım Simetrik aralıkları görünce aklımda tek çift fonksiyonlar gelecek ki, Özellikle tek fonksiyon gelmesi lazım Çünkü daha kullanışlı Biliyorsunuz ki tek fonksiyonların simetrik aralıklarda integrali sıfır oluyordu. Şimdi gençler gelin şu x artı onla x eksi 10'u bir arada çarpalım. Eğer bunları çarparsanız x kare eksi 10'un karesi yapacaktır ki kendileri bir çift fonksiyondur. Çarpı x artı 9 x 9'u çarparsanız x kare eksi 81 yapacaktır ki kendileri bir çift fonksiyondur. X artı 8 ile x eksi, x, eksi x eksi çarparsanız X kare eksi 64 yapacaktır ki Yine kendileri bir çift fonksiyondur Bu şekilde devam eder En son nokta nokta nokta mesela X eksi 1 ile X artı 1 çarparsanız X kare eksi 1 gelir bu da çift fonksiyondur Fakat Burada sadece x'imiz öyle sap gibi kalmıştır Şimdi bakın çift fonksiyon çift, çift çift çift çift Hepsi çift fonksiyon Çift fonksiyonları bu şekilde çarparsanız Sonuç olarak bir çift fonksiyon bulacaksınız Eyvallah Ama bu çift fonksiyonların hepsi de benim için çarpımları çiftken x ile çarptığım zaman sonuç bir tek fonksiyon olacaktır ve simetrik aralıklarda eğer bu fonksiyon tek fonksiyonsa ki biz öyle bulduk tek fonksiyonların integrali neydi sıfır yani böylelikle hikaye neye döndü a artı bir sıfıra eşitmiş hocam e çok güzel a artı bir sıfırsa tabi ki a eksi birdir dolayısıyla cevap da c -Handır. çünkü bize a'yı sormuştu gençler devam ediyorum 25 le. 5 ile 8 aralığından 6 ile 10 aralığına tanımlı bir f fonksiyonumuz var. Dik koordinat düzleminde birebir ve örten f fonksiyonun grafiği gösterilmiş. Birebir ve örten diyorsa mutlaka sorun içerisinde tersi kullanmıştır. Unutmayın. A bölgesinin alanı 38 birim kare. Bakın burası 38. B bölgesinin alanı da 42. Bakın burası da 42'miş arkadaşlar. 5'ten 5'e kadar fx de x. 5'ten 5'e kadar fx de Eğer ki ben şu kısma s dersem 38 artı s'dir. 38 artı s'dir. Eksi demiş. Eksi 6'dan 10'a kadar. Bakın f'in tersi. Eksi 6'dan 10'a kadar. F'in tersindeyiz. Yani 42 artı s. Bakın 42 artı s. Eksi şurası. He, burayı buluruz ya. Arkadaşlar burası 5 birim. Şurası 10 birim. 50'den 38'i çıkarırsanız burası 12 olur. Demek ki y ekseninin sol tarafında kaldığı için. Bu 12'yi buradan çıkaracağım. Soru bitti. Niye? Çünkü S'lerin gittiğini görüyorsunuz zaten. 38 artı S eksi 42 eksi S artı 12 eksi 42, 12 daha eksi 30 yapar. Eksi 30, 38 daha 8 yapar. S'ler zaten gidiyor. Cevap elimizde kaldı. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş. Ve gençler 26. sorum son soru. Doğru değil mi? En son 25'i çözdük. Bir daha bakayım. Birden bitti gibi geldi bana. Aynen. 26. sorumuz son sorumuz arkadaşlar. Bir maden ocağında A noktasından alınan malzemeler helezonik taşıyıcı yardımıyla B noktasına getirilmekte. Yani şuradan alınanlar buraya getiriliyor. T'ninci dakikada bu taşıyıcıda bulunan bir malzemenin zemine uzaklığı H birimken H eşittir F T'nin mutlak değeri olmaktadır. Peki. Şimdi integral T kare eksi 6 çarpı F türevi 12 bölü T bölü T kare dt eşittir. T kare eksi 9 T demiş. Okurken yoruluyor insan. Olmak üzere. A noktasından taşıyıcıya giren bir malzemenin 4. dakikada zemine olan uzaklığı 8 birim olduğuna göre Yani bu ne demek? F 4. Bunun mutlak değeri 8 olduğuna göre demiş. 6. dakikada zemine uzaklığı kaç birim olabilir? Yani F 6'nın mutlak değeri kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım burada tabi her iki tarafın integralini alarak da ilerleyebiliriz. Ama ben şöyle düşündüm ve oradan devam ettirdim soruyu şimdi ben içerinin integralini almak nasıl diyeyim biraz böyle karmaşıklaştırıyor gibi geldi bana işi dolayısıyla elimde zaten bir integral varken ve karşı tarafta bir fonksiyon varken ben her iki tarafın türevini alayım dedim her iki tarafın türevini alırsanız burada integrali yok etmiş olursunuz yani t kare eksi 6 çarpı f'in türevinde 12 bölü t bölü t kare eşittir dedim şunun türevi yani 2t 9t demiş oldum böylelikle. Şimdi arkadaşlar bunu da bu kısmı da t kare bölü t kare yani 1 6 çarpı f'in türevinde 12 bölü t bölü t kare olarak yazdım. Bu da eşittir ne oldu? 2t 9t'yi verdi. 2t 9t değil. 2t 9 arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü bunun türevi eksi -9'du. Şöyle şöyle yazalım. Pekala. Şimdi şuradaki kısım var ya işaretlediğim kısım. Bunu sağ tarafa 2t-9'u bu tarafa gönderirseniz eğer 10-2t eşittir 6 çarpı f'in türevinde 12 bölü t bölü t kare yapar deriz. Şimdi elimizde böyle bir e, ifade oluştu. Peki bu ifadeyi ne yapacağız? Öncelikle sevgili gençler şu kısım. Bakın o kısım. F 12 bölü t ile alakalı bunun türevi olabilir. Bunun türevini aldığınız takdirde bakın bunun türevini nasıl alırız? Bunun türevi demek şu demek arkadaşlar. F'in türevinde 12 bölü t bir de içinin türevi var ya. İçinin türevi de doğal olarak ne olacak? Eksi 12 bölü t kare olacak değil mi? Peki bakın ben bunu birazcık düzenliyorum. Eksi 12 çarpı f'in türevinde 12 bölü t bölü t'nin karesi. Şimdi gençler. Şuradakine benziyor bakın. 6 çarpı f türevi 12 bölü t bölü t kareye benziyor. Ama burada eksi 12 var burada 6 var. O zaman ben bunu yani f'in türevinde 12 bölü t buymuş ya. Ben eğer f'in türevinde yani şöyle diyelim şunu silelim. f 12 bölü t Bölü eksi 2'nin Çünkü ben bunu eksi 2'ye bölersem ancak 6 gelir Bunun türevi Dersem burayı bulurum Yani 10 eksi 2 t Neymiş arkadaşlar F 12 bölü t Bölü eksi 2'nin Hop türeviymiş Şimdi Artık integral alabiliriz Bu tarafın integrali Bu tarafın integrali dersem Şuranın integrali bana 10 t eksi t kareyi verecektir Eşittir diyorum. Bu tarafın integrali de bakın türevin integrali olduğu için olduğu gibi çıkacaktır. F 12 bölü t bölü eksi 2 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bura, bununla alakalı sorunun şekliyle alakalı yani şurada şu şekilde alakalı bir yorum yapmak istiyorum. Burada o yorum aklıma geldi. Hocam diğer türlü çözsek sanki daha kolay olurdu gibisinden düşünebilirsiniz. Evet eyvallah işlem olarak daha kolaydı. Fakat o zaman sanki soruda verilen şekillerin bir mantığı yokmuş gibi hissettim öyle çözünce. Bundan kaynaklı bir çözümü düşündüm. Şimdi iyi dinliyorsunuz arkadaşlar. Sorulu sorudaki şekilde. Adam burayı haş vermiş ve burayı da haş vermiş adam. Bu haşları niye vermiş mesela? Çünkü gençler aslında bu ben buna baktığım zaman tam olarak şuradaki zamanda yani zaman olarak bu topun buradan şuraya kadar çıkacak ya. Çıktığı zaman tam olarak burada arkadaşlar e, öyle bir t anına denk geliyor ki topun yerden en yüksekliği 0 oluyor. Mesela burada h burada da h oluyor. Burada 2 ise burada da 2 oluyor. Burada 1 ise burada da 1 oluyor. Yani ben buna baktığım zaman şöyle bir şey düşündüm. Ya bizim fonksiyonumuz o zaman hiçbir zaman negatifte çıkmıyor. Çünkü zaten mutlak değerini alıyoruz uzaklık dediği için. Benim fonksiyonum bu şekilde bir fonksiyon olmalı. Yani x80 t olacak. Ve şuradaki anda Şurasıdır diyeceğim Yani burası t Burası da yükseklik fonksiyonumuz olsun İşte bu şekilde bir fonksiyon olmak zorunda Diye düşündüm Ve bu fonksiyonun ismi de F12 bölü t En başından beri de zaten belli bakın arkadaşlar F12 bölü t olmak zorunda Bu fonksiyonda Şimdi aşağı doğru iniyorum bakın İndik. F12 bölü t var bir de eksi 2'miz var e Şimdi arkadaşlar Normalde hocam şunu unuttunuz da Diyebilirsiniz hocam integral aldınız Artı c'sini unutturuz. Evet unuttuk. Yazdık. Peki o c'yi bulmak zorunda da değilim şu an ben. Neden biliyor musunuz? Yukarıdaki gibi. x eksenine t' et bir parabol dedik ya. Tam kare olmak zorunda. Tam kare. Tam kare olmak zorunda. aynı. Bakın arkadaşlar. Şu kısmı ben eksi 2'ye. Şu eksi'yi yukarı bir daha bakayım. T kare eksi 10 t mi geldi? Şu eksi'yi yok ettim artık bakın. E tam kare olacak dedim. Hocam artı 25 gelmek zorunda o zaman. Anlaştık. 2'yi de aldım Bu tarafa attın. Ve F 12 bölü T'yi elde ettin. Güzel. Şekille de bağdaştırdık soruyu. Şimdi çözümümü de yap yapıyoruz. Bizim elimizde ne vardı arkadaşım? Bizim elimizde ne vardı? 4. dakikada 8 birim uzunluktaydı. Değil mi? 8 birim yükseklikteydi. E ben... <gülüyor> Zaten 4'ü yerine yazdığım zaman Şu an 8 almak zorundayım Bak şimdi şurayı 4 yapmak için ne gerekiyor T gördüğün yere 3 yazmak gerekiyor Yaz bakayım 3'ü 9-30 artı 25 Ne yapar şurası Eksi 5. 9 daha 4 yapar 4 kere 2 8 geldi Bak doğru bulmuşuz demek ki fonksiyon Anlaştık Mantığı da güzel kurduk yani sözümüz ona Şimdi şurayı sildim Bir de neyi sormuşlar artık soru çok basit 6 dakikayı sormuştu 6 elde etmek için. Burada 2 yazmam gerekiyor. T yerine. 2'nin karesi 4 eksi. 10 kere 2 20 artı 25 dedim. Bakın şurası 5 geldi. 5'e 4 ekledim. 9 9 ile 2 ile çarptığım sonuç 18 oldu. F6 yani 18 birim yukarıda olacakmış arkadaşlarım. Ve doğru cevabımız da Bursa seçeneği olacakmış. İyi çözdük. Valla güzel çözdük. Biraz uzun oldu ama en azından e, sorudaki şu şekli şu şekli kullanabilmenin de bir yolunu keşfetmiş olduk güzel de oldu evet gençler sonraki denemelerde inşallah görüşürüz ee, hangileri kaldı 9 ve 10 bundan sonra hemen TET'ye biraz abanacağız her gün 1-2 denemeyi Allah izin verirse çünkü çok yoğunum gerçekten size bir kamp sözüm vardı onu yetiştirmeye çalışıyorum Mali Allah izin verirse yetişecek canlı yayınlarla kamp yapmak istiyorum sizde yani o havayı sizin aynı havayı teneffüs etmek istiyorum aynı hecahi sizinle paylaşmak istiyorum benim heyecanımı da sizin paylaşmanızı istiyorum. Bundan kaynaklı canlı yayınlarda kampı yetiştirmek için de o soruları da bir yandan har harala ürele hazırlamaya çalışıyorum. E bir yandan da denemeler, bir yandan da farklı projeler var. Seneye için hazırlık yapıyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar biraz yoruluyoruz. Kusura bakmayın. Kampı soruyorsunuz biliyorum ama verimli bir şeyler ortaya çıksın diye de gerçekten gece mi mü katıyorum. Bir de biliyorsunuz yeni bebek geldi. E, ağlamasın diye onun ağlamadığı vakitlerde video çekmeye çalışıyorum. Artık bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Neyse gençler başınızı şişirmeyeyim. Diğer denemelerde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.